Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler bu ay sizin için arkadaşlarınız Özel ilişkileriniz ve çocuklarınızla ilgili konularda hareketlilikler öne çıkıyor. Aya hemen bir yeni ayla başlayacağız. 1 Şubat'ta Kova burcunun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Satürn'le birleşen bir yeni ay ve 5. evinizi etkiliyor özellikle. E, kişisel girişimleriniz yanı sıra özellikle gönül ilişkileri, aşk hayatınız, romantik konular... Çocuklarla ilgili temalar, sosyal hayatınız, şans ve, e, şansla, şansa ihtiyacınız olan kişisel girişimler bu alanlarda önemli bir e, etki söz konusu. Bu yeni ay 15 Şubat'a kadar etkilerini devam ettirecek 12 derecede meydana gelecek sabit bir burçta lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa özellikle bu yeni ayın size tesirleri bireysel olarak daha güçlü olabilir Evet satürn ile birleştiğini söyledik ve güneş satürn kavuşumu 4-5 Şubat'ta etkinleşiyor gezegeniniz Venüs Ay boyunca Oğlak Burcu'nda artık ileri harekette. Mars Oğlak Burcu'nda ve Venüs Mars ay boyunca birlikte hareket edecekler ve sizin 4. evinizde bulunacaklar. Merkür Retrosu 5 Şubat itibariyle sona erecek. Oğlak Burcu'nda ilerleyecek Merkür. 15 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda daha sonra... Kova Burcu'na geçecek. Evet bu gezegen geçişleri özellikle biraz daha aile, yuva temaları, çocuklarla ilgili konular yaşamınızda bu alanlara ilginizi arttırabilir. Evde toplantılar, belirli görüşmeler olabilir. Belki çocuklar, çocuklarınız ve çocuklarla ilgili alanlarda tabii ki bazı beklentileriniz var Bunlar hamilelik doğum gibi konularda olabilir Aslında bu kolay yeni ayı size bu kapıları da açabilir çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklarınız var geleceğe dair belki bazı planlarınız var bunları e, bu dönemde e, ele almanız yapıla yapılandırmalar içerisinde olmanız mümkün. Satürn kısıtlamalarla da karşılaştırabilir bizi ya da bazı e, hayatınızda sorumlulukları arttırabilir. İşte bu sorumluluk alanları da bu alanlarda olabilir. Belki aşk hayatınızda bir sorumluluk gündemde, daha ciddi olmanız gerekiyor, daha uzun vadeli bakmanız gerekiyor ya da çocuklarla ilgili konularda hayatınızda sorumluluklar öne çıkıyor. E, buralarda ihmalkar olmamak gerekiyor. Yapılması gerekenleri e, kişisel olarak ele almanız daha sorumlu bir şekilde hareket etmenizde fayda var Evet ve ayın 16'sına geldiğimizde artık Dolunay Aslan Burcu'nda gerçekleşecek 25 derece 27 derece Aslan Burcu Dolunay'ı sizin 11. evinizde 11. ev dolunayları asa çok keyiflidir eğlencelidir şanslıdır bazı hedeflerinize arzularınıza size ulaştırabilecek bir dolunay bu Bunlar tabii ki maddi arzularınız da olabilir bunun yanı sıra üzerinde çalıştığınız bazı projelerin sonuçlanması olabilir kariyerde beklediğiniz başarıların gelmesi ödül almanız maddi manevi ödül almanız mümkün bu bir mevki Anlamında bir yükseliş de olabilir, tabii ki bir kazanç da olabilir. Bu dolunay arkadaşlarla ilgili, gruplarla ilgili alanları da işaret ediyor. Daha fazla sosyalleşmeniz, arkadaşlarla bir arada olmanız, belki bir arkadaş grubu içerisinde bir etkinliğe katılmanız mümkün. Bunlar bir ekip çalışması, aynı ideali paylaştığınız gruplar içerisinde bir araya geldiğiniz bazı özel organizasyonlar da olabilir tabii ki. Daha idealist olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve Aslan Dolunay'ı aşk ve romantik konularda ve tabii ki çocuklarla da ilgili konularda bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilir bu dolunay sırasında Venüs ve Mars'ın da oğlak burcunda birleşiyor olması Aslında ilişkiler bakımından da çok hareketliliği öne çıkarıyor ee, oğlak burcu daha ciddi ilişkilerle ilgilidir Bunlar iş bağlantıları iş ilişkileri kariyere dair belki bazı beklentileriniz olabilir bunlarla bağlantılı kurabileceğiniz ilişkiler ya da iş çevrenizden size destek olabilecek bazı yeni e, teklifler olabilir tanışmalar olabilir yeni bir güzel bir projeyle karşılaşabilirsiniz tüm bunları destekleyebilir e, Aslan burcundaki dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu e, sabit burçlar daha çok etki alıyorlar tabii ki ama kişisel haritanızda Eğer 27 derece ve yakınlarında kova burcunda boğa burcunda Aslan ya da Akrep Burcu'nda gezegeniniz varsa sizi de güçlü olarak etkileyebilir bu Dolunay döngüsü Evet ayın geri kalan bölümünde Güneş artık ayın 18'inden itibaren Balık Burcu'na geçecek 18 Şubat 19 Şubat Jüpiter'in Uranüs'e güzel bir destek açısı var e, bu bazı sürpriz fırsatları hayatımıza çıkarabilir özellikle e, iş konularında belki parasal kazançlar alanında bazı desteklerle karşılaşabilirsiniz 23-25 Şubat aralığı Mars ve Venüs'ün Neptün'le çok güzel kontakları var e, bu da aile ve yuva temaları ve ebeveynlerle ilgili konularda e, bazı sorunların hani çözülmesi belki bir sağlık problemi var, hani bir şifa arayışınız var bununla ilgili çözüm yolları tedavi yolları bulunabilir, e, Biz bir sorunu bir şekilde yardım alarak çözebilirsiniz ya da iş hayatınızda desteklere ihtiyacınız varsa günlük hayatınızın sorumlulukları içerisinde bu destekleri bulabilirsiniz gökyüzü biraz daha böyle iyicil etkiler daha destekleyici etkiler getiriyor manevi yanınızın güçlenmesi mümkün hayata daha anlayışla daha kabullenişle bakabilirsiniz bunun da içsel dengenizi korumanıza çok katkıları olabilir tabii ki 25 Şubat 26 Şubat Merkür Uranüs karesi biraz stresli bir açı özellikle elektrikli ve huzursuzluk yaratan bir açı hani kazalara sakarlıklara daha çok zemin hazırlayabilir buna dikkat etmek lazım Siz çok etkilenen burçlardan değilsiniz Tabii ki ama işte arkadaşlarınız olabilir çevrenizdeki kişilerle ilgili olabilir böyle bazı hızlı ve ilginç haberler duymanız mümkün hava yollarında Hava şartlarında da bazı stresler oluşabilir. İşte fırtınalar hızlı, rüzgarlı, elektrikli bir hava, yıldırım düşmesi gibi filan veya işte bazı kazalar, sakarlıklar, elektrik arızaları olabilir. İletişim hayatımızda bazı problemlerle karşılaşabiliriz. merkür Uranüs Kalesi bu anlamda biraz 25 Şubat, 26 Şubat aralığında stres yaratabilir. Bunu, buna dikkat etmekte fayda var. Evet, ayın geneline baktığımızda Şubat ayı sizin için keyifli, eğlenceli bir ay. Aşk hayatınız öne çıkıyor. Sosyal alanda bazı etkileşimler hızlanıyor. Çocuklarla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Çocuklarla ilgili gelişmeler yine bu ayın etkileri arasında ee, ve diğer burçlarla kıyasladığımızda aslında keyif alacak, bir şekilde kendini maddi manevi güvende hissedecek veya yaptığı çalışmaların ödüllerini alabilecek, en e, verimli burçlardan biridir sizsiniz. Şubat ayı içerisinde özellikle Aslan dolunayı civarında 16 Şubat ve yakınlarında böyle bir arzunuza, dileğinize, umut ettiğiniz bir şeye kavuşmanız, bazı e, isteklerinizin gerçekleşmesi mümkün sevgili Teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.